Ben Eme Roşkun, Gürgençler Bilişim'de eğitim departmanı yöneticisiyim. Gürgençler Bilişim, şirketimizin yöneticisi Ali Gürgenç tarafından 2002 yılında kuruldu. Ali Bey'in Türk Telekom ile başlayan kariyeri bugün Apple iş ortaklığıyla devam etmektedir. İlk yıllarında şirketimizin çalışan sayısı 5 iken bugün 250 aşkın çalışanımız var. Türkiye genelinde en yaygın Apple yetkili servis sağlayıcısıyız. Müzik Diyan'ın en eski müşterilerindeniz. İlk yıllarımızdan itibaren D ile çalışmaktayız. Mağazalarda ve ofislerimizde Apple ürünleri kullanıyoruz. Baktığımızda ticari programlar içerisinde Mac ve iOS ile stabil bir şekilde çalışan ve ilk akla gelen program olduğu için D'yi tercih ettik. Stok yönetiminden finans ve muhasebeye kadar mağazalardaki perakende satıştan servis hizmetimizin tümüne DIA istencisini kullanmaktayız. Hatta geçtiğimiz son 2 yılda e-ticarette DIA ile bir iş geliştirmemiz oldu. Daha önce belirttiğim gibi en başından beri DIA ile çalışmaktayız. Ancak DIA'daki yenilikleriyle şirketimizin iç işleyişinde çok şey değişti. Örneğin eskiden mağazalarımızda gün sonunda FÖY yaparken yani kasa tutanağı hazırlarken Excel ile çalışıyorduk. Bu da oldukça vaktimizi alıyordu. Şimdi Excel'de Föy'ü hazırlamak yerine DIA'daki kasa hesap ekstresini kullanıyoruz. Yani bir saatlik işimiz sadece 4-5 dakikaya da bitmiş oluyor. Yine başka bir örnek vermek gerekirse... Apple her yıl yeni bir ürün tanıtmakta. Yeni ürün Türkiye'de satışa sunulduğunda müşterilerimiz kendilerine rezerve edilmelerini istiyorlar. İlk satın alan olmak istiyorlar. Bu listeyi bizler yine Excel ortamında hazırlardık. Artık Diyadaki sipariş listesine ekliyoruz. Bu sayede diğer mağazalarda rezerve edilen ürünleri anlık olarak görebiliyorlar. Tedarik ettiğimiz her Apple ürününü en hızlı bir şekilde müşterilerimize ulaştırmak istiyoruz. Tedarik süreci bu anlamda bizim için oldukça önemli. Önceden tedarik edilen Apple ürünlerini merkez depoya alıp merkez depodan mağazalarımıza dağıtıyorduk. Şimdi ise distribütörler ürünleri direkt olarak Mağazalara transfer ediyor. Burada mağaza çalışanlarımızın tek yapması gereken gelen irsaliyeyi DIA'nın irsaliye listesine eklemek. Ve irsaliyeyi eklediğiniz zaman irsaliedeki ürünler otomatik olarak sto işlenmiş oluyor. Bu da bizim için inanılmaz bir kolaylık. Yine teknik servis mağazalarımızda müşterilerin onarılması gereken cihazların kaydını DIA'ya servis formlarını ekliyoruz. Ürün kabul tarafından kaydı oluşturulan cihaz. de teknisyenin kendi ekranında görebiliyor o cihazı. Tüm süreçleri tek bir ekranda görmek ve takip etmek bizim için büyük bir kolaylık. Tabii ki 250 çalışanımızın da tek bir panelden kendi kullanıcı ID'sini girerek yetkilendirilen bölümleri kolaylıkla erişebiliyor. Bu da... DIA'nın bulut sisteminin bizlere sunduğu büyük bir avantaj. DIA ile ilerleyen süreçte de farklı projelerle çalışmak istiyoruz. E-Ticaret tarafında geliştirdiğimiz birkaç proje var. CRM tarafında ortak çalışmalarımız var. Bu süreçte yine DIA ile devam edeceğiz. İnternetin olduğu her yerde çalışma olanağı sağlıyor. Bu anlamda çok özgür. İşlerinizi daha verimli bir şekilde yapabilmeniz için bizlere verimli alanlar sunuyor. DIA'yı kullanmayı tercih edenlere şunu söyleyebilirim. Şirketinizin iç işleyişinin daha verimli, daha hızlı bir hale getirmek istiyorsanız DIA'yı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. İşine özgürlük kat, işine DIA kat.